Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet'le birlikte internette bulunabilecek en ucuz oyuncu ekipmanlarını inceleyeceğiz. Daha ucuzu var diyebilirsiniz ama buradaki olayımız şu. Bak burada ne yazıyor? Gaming. Gaming. Burada ne diyor? Oyuncu. oyuncu. Ve profesyonel oyuncu bu arada. Evet. Geleceğiz ona. Burada yine gaming mouse. Yani evet. gaming kelimesi içinde geçen en ucuz ürünler bunlar. Şimdi sana bunların fiyatını bir söyleyeyim kardeşim. Evet. Klavye ile ilgili fikrini alayım. 80 lira. Daha fazlası kesmez diyor. Ama 65 lira ya. Arkadaşlar bunları da vur dedik öldürdü. Klavyemiz 119 TL. İyice Neyse duyduğum. kokuya gel. Ay, nereden bunu çalışırsak ömürüz ha. Şu anda videoyu devam edebilecek miyim Bu arada Mane geliyor mu sana? Bak şey bir, bir... Gerek yok, gerek yok. <gülüyor> Bak şöyle bir... <gülüyor> Kalitesiz plastik kokusu vardır ya onu aldınız, kestiniz o kokuyor. Ürünün markası Hitek arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla. Evet. Hitek'in Gaming serisi. Evet. Bu da model gameymiş. Bunun gaming denmesinin sebebi muhtemelen arkadaşlar bu gördüğünüz WSD ve yön tuşlarının renkli olması. Kablo çok net bir plastik. Ya eski tip bir örmesi örmesi ya da çok kaliteli plastiği yok. Bu yüzden kısa sürede sıkıntı yaratabilecek cinsten ya, denebilir. şey söyleyeyim mi? Ben çok kalite beklemiyorum zaten. Ya i̇şlemi bence şu anda kalitesinden daha önemli bu fiyata göre. Ya şu evet. anda bir gaming klavye almaya kalksan 2000 liradan aşağı çıkmaz. 120 liralık bir klavyemiz var. Şimdilik kenarda. Aslona evet. komple bir deneyim yaşayacağız evet. zaten. Kutuyu kenara aldım. Ben mousepad konusunda aşırı cimri bir insanım. Her zaman ucuz mousepad'i bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir parçaya çok para vermek istemiyorum. Eğer 100 liranın altındaysa bence çok okey ya, öyle söyleyeyim. Sen nasıl cimrisin oğlum? 100 lira altına mousepad bir sürü bulursun. Mami 25. Tam 69 lira ya. 38 lira arkadaşlar. İyi. Yani mousepad bu arada ben o konuda sana katılıyorum. Hani çok aşırı parayı hak etmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim için mousepad'in tek olayla biraz büyük olması. Ya yani bu mesela benim kullanacağım Aa, mousepad evet. değil. Kaliteden dolayı değil bu arada. Ya yani altı böyle işte kaydırmaz plastikmiş falan filan. İşte tutuyor işte. Bak şunu mesela bir zamanda 180 liraya aldık. Bak işte. gibi. Halı gibi. Yani bu bence mesela çok iyi. Zarar görüyor mu hızlıca? Ne yapıyorsun oğlum? Kullanacağız onu. Olur görelim. Olur. Yani şöyle buradan asıldık olmadı ama şuradan ilk asıldığımızda elimize geldi. Ama işte dediğim bir fiyatına göre uy bence okey ya. Okey ama şu ya biz şu anki ekonomiden bakıyoruz. Bence şu mesela bence 10 lira olmadı öyle söyleyeyim. Hı. Geldik mouse'umuza. Bu da Dexim. Dexim markasını ben bu arada gerçekten ilk defa duydum. Hani ben bir Everest, bir Trust falan bekliyordum. Ya o markalar da biraz daha düşük bütçeli bilgisayar kullananlara karşı ürün yaptığı için bunun bir ürünü kullanıyorsanız da lütfen bize yazın nasıl çalışıyor, biz de öğrenmiş olalım. Hazırsan açıyoruz. Ben hazırım kanka Normalde mouse'un altında arkadaşlar şu tabaka ayrı bir maddeden yapılır ve kayma konusunda ona bir kolaylık sağlar. Burada sadece bir Abi kabartma bir koyulmuş. Mi? Şöyle bir değerlendirme yapmak lazım Hı -hı. Ya. Bunlar sonuçta gaming itemleri. O yüzden normal bir mouse'dan bana daha özellikli bir şey sunması gerekiyor. Makrosu var mı onun? Oğlum önce tuşları var mı diye soracaksın. <gülüyor> i̇şte mesela öyle özellikleri de bir, tık, bir noktada sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman gaming mouse olmasının bir anlamı evet. kalmıyor. Sadece elime oturdu bilmem ne falan gibi bir durum. Ya şöyle bakınca da sanki her yerinden bir tuş hurlayacakmış gibi duruyor ama hiçbir tuşu yok. 3 butonu varmış. Sağ-zol, orta Skor bu kadar. Skol yapabiliyor musun bu arada? Şey, Artık internetten ee, sağa aşağı yukarı inersin. Hani manuel yapıyorsun. <gülüyor> hani böyle şey vardır ya, bir basarsın... Çok kaliteli plastik olduğu söylenemezdi. Ben evet. kendi adıma bu mouse almam. Bunun yerine gerçekten en azından normal bir tipi olan bir ofis mouse'u alsanız aynı işlevi sunuyor çünkü. DPI'yi değiştirebiliyorum mu arada. Hayır, değişiyor. 200 DPI. Denetim masasından fareye gireceksin. Oradan tamam, tamam, sensi doğru. değiştireceksin. Başka bir şansın tamam, yok. Yani mesela DPI okey, abartılı bir şey olabilir. Sonuçta ayarlanabilen bir şey ama evet. makro tuşlar abi. Bir tık önemli gibi düşüyor. En evet. yani azından yani ilk değişiyor. tane makro tuşu olsa... İnternette gaming mouse yazdığınızda karşınıza çıkan en ucuz mouse. Kaç para diyorsun lan bana ya? 49.90 Şokta çalışıyor da kendisi. <gülüyor> 25 liranın üstüne veremem gibi duruyor ya, bilemedim. Ya oğlum sen şuna 100 lira diye bir tahminde bulundun. Evet, ama Buna o... 25 lira mı diyorsun? Evet, evet maalesef. Mami. 24 kuruş yaklaştı arkadaşlar. Aa. 50 lira 14 kuruş. Ve geldik benim en sevdiğim ürüne. Neden? Çünkü bu markayı tanımıyorum. Sadece konuşu. Yaptığınız ayıp. Adam mesela Gaming Mouse demiş. Aynen. Tasarımdan yırtar belki. Bu da diyor ki ben buraya diyor boyadım. Bu diyor Gaming Klavye oldu. Ya şunu yaptın. Sağ ol. Şuraya bir Assassin's Creed basıp da. Şuraya profesyonel yazmak ayıp değil mi? Ya profesyonel nerede profesyonel oğlum? Çabuk gördüm. Ben gerçekten kaliteli. <gülüyor> kaliteli olabilir ama profesyonel olmadı. ikimiz de biriniz bence. Önce. İnteraktif oyunlar için hassas Mikrofon. Uzun kullandımları için tasarlanmış konforlu kafa bandı ve konforlu kulak yastığı bu en sevdiğim Vay. ve farkındaysan profesyonel oyuncu kulaklığı inanmadım oldu profesyonel oyuncu kulaklığı diyorum sana. Arka, arkada da. profesyonel oyuncu kulaklığı diyorum anlamıyor musun ya her yerine yazmışlar anlayamıyorum ya. dış ses izolasyonu bunu yap kanka ya belli şeylerle yapabiliyor. Tam noise cancelling gibi değil de dışarıdaki şeyi biraz bir tık izole eden teknolojiler var. Ya kanka bir şey diyeceğim. Ama bunda var mı bilmiyorum. Tamam, benim biraz... avuçlarımda bu özellik var kanka. Şunu yaptığımda dışarıdaki sesi biraz daha az azalıyor. <gülüyor> Metafora bak. Arka... Şu anda ekran başındaki herkes öldü. Hayır <gülüyor> mı? Ma... Bir şey diyeceğim. Hayır. Sa... Ya şunu kulağımı taktığımda, şurayı kulağımı <gülüyor> değil dedim de evet daha iyi ses alacağım. o zaman alacağım. benim elim de var. Ben de mouse gibi kullanayım bunu. Böyle bir mantık olabilir Aynen mi? Hayır eline... sen mouse... tuş yok ki senin parmağında. Ya parmaklarının ucuna iki tane tuş taksan o zaman mouse gibi kullanabilir miyim yani mantık olabilir? Altında şey takmak. Ya oğlum, <gülüyor> La, onu mu diyorum ben? <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmak üzere üretilmiştir. Ben mesela bunu yurt çıkınca ne olacak? Polis yakalıyor seni. Sınır dışı veriyorlar. gelip tokat atıyor sana. Kutulama dandik. Allah. Bu, şey, bu arada da. yine çizikli bir. Bunu acaba alıp insanlara iade ediyor sürekli? Oğlum bu ne solucan gibi lan. <gülüyor> çok üzgünüm ama tasarımı çok kötü. Şimdi hassasiyete ben, özel kafa bandı olduğu için ben insanın yerindeysem şu anda videoda çıktım. Buzulme daha fazla katlanamam. Bir de kulağında devasa bir şekilde polosu var diye Gerçi, yazıyor mu? yazıyor mu? Hayır. Bu şeylerin copilotları var ya rally'de. Ferrari'nin ekibi arkada böyle çalışıyorsa sen öyle yanmaya şey, tuşlara bassan Toto Wolff'un yedirsin yani. Bir şey diyeceğim şu kulaklığın kalınlığı yamer. Yani. Ne kablo uzun <gülüyor> fiber kablo düşüş. Bu arada şey işte. için ya bu kulaklık 2.2 metre değil hocam. Ben 1.85'im. Şu an görünmüyor değil mi mamiyi yukarı? Şuradan tam 3'ü aldım arkadaşlar. Aha. Daha burada. 2.2 metre yazıyordu. İçindeki kablo miktarı da daha iyi Şuradaki Damar kablo mı? miktarı da mı? Damar e, mı bu benim? abi? Mikrofonun konumu mükemmel değil mi ya? Ağzına mı geliyor, gözüne mi belli değil ya. Polo Smart, profesyonel oyuncu kulaklığı. Fiyatı ne kadardır arkadaşlar? Tahminleri alalım. Sen. 200. Sen çok mu zenginsin, çok mu? 69.90 ayda Fiyatı. 120 lira, 70 lira diyelim. Evet. 190, 230, aşağı yukarı 280. Yani toplam hadi küsürler şunlar, bunlar çok matematik yok bende ama 300 liraya gaming seti almış oluyoruz. Şimdi bunları bir deneyelim istersen. Deneyelim. Bakalım nasıl performans verecek. Evet arkadaşlar, kurulduk, geldik. Gelmez olaydım, görmez olaydım. <gülüyor> Koluyla alakasıydım. Mouse'la klavyeyi. <gülüyor> SMS aç kutusu var burada, bastım nereye gidiyor? AM'li kutusuna Al, gidiyor. Outlook mu açıldı? Home tuşuna bastın. Google Chrome açıyorum. Güzel. Tamam, Google Chrome'u giriş girişni açıyorum. Burada alışveriş sepeti olduğunu düşündüm. Ha dosya. Dosya çizmeye çalışmış. Ha, kat makinesini açalım o zaman. Açıldı. <gülüyor> aha, CZ bu açıldı. Klavye şu anda benim için abi okey. Niye? Çünkü üzerine verdiği bütün fonksiyonel tuşları sağladı. Bu sayede ne? İlkokul olmaz. Ne demek? Bak bak bak. Aha, aha. Makut makut tuşn olsaydı vururdu. <gülüyor> evet, <gülüyor> kesim. İlk açıldı kestin ama değil mi? M4A1 aldık mı? Sağında. Adam vurdum. Adam vurdum. Bu arada sesler tok geliyor kanka. Bir şey oldu. Biri var burada. Yalnız sesi duydum ama fark ettin mi? Evet. Burada da var biri. Sesi duyabiliyorsan okey. Güzel bu arada ya. Ben beğendim. Alsana be. Sesler bu arada hakikaten geliyor. Bayağı iyi evet be kardeşim. Orada adam, orada adam. Ciddiyim orada. Peki nasıl hissettiriyor oynarken? Güzel. Peki, bir profesyonel oyuncu kulaklığı değil, mı? değil. Öyle bir şey yok. Ama seslerin net tuhaf duyabiliyorum. Öyle bir şey var. Biraz sesin içi mı kulaklanıyor senin için? Sen? Sen aç bakayım. Sesler patlayacak mı söylesene ben. Dur. Maya patlıyor lan. Cızırtı şey yapıyor mu? Yok cızırtı yok. Bir tokluk var seslerde ama ya, tabii bir profesyonel oyuncu kulaklığı kadar başarılı kesinlikle de değil. O kadar <gülüyor> oyunduk <gülüyor> oyunduk. Ola ola edek olduk hocam. Ses kaydetme deneyeyim hemen. Bunda başarılı oldu ama bizle alakalı olabilir. Evet, şu anda sesimi arkadaşlar mikrofondan duyuyorsunuz. Bu videomuzda Ahmet birlikte. Sağ olsun geldi. ...videomuza konuk oldu ve internette satılan en ucuz oyuncu ekipmanlarını birlikte inceledik. Ahmet videoyu beğendin mi? Evet şu an bir de radyasyon olacağını diye çok korkuyorum ben. Buradan sesimi birebir böyle duyuyorsunuz. Ahmet'in dışarıdan konuşması. O şekilde geliyor. video uzaktan sen konuş. Evet kaygı durduruyorum. Bir de dinleyelim bakalım nasılmış. Bence içinde mikrofon yok. Hatta... Şimdi bunu göreceğiz birlikte. Nerede kablo? Nerede kablo? Yok. Tamam ucu boş uzun yani o zaman. Ucu boş. Ne anlamı var o zaman? Aynen. Nasıl yapacağız onu abla be? Bir Hoş. daha konuşacağım dur. Evet şu an o mikrofon neyse şunu söktüm arkadaşlar. Yine konuşuyorum. Şu anda sesim burada buradan duyuyorsunuz. Ahmet bir de sen konuş. Allah ne konuşayım böyle mikrofon Allah bela. Yani bak diğerleri için bir fiyat, performans tamam ucuz mucuz dedik. Şunun için size bir ayıp demiştim. Bu yaptığınız iki kat ayıp diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Mouse okey bence. Şu sesleri biraz fazla ya. Gereğinden fazla geliyor şu sesler. Ama işte ışıklı ışıklı. Hani dediğim gibi en azından tipine baktığınızda bir tık Gaming Mouse hissi var. Ya tipi de var da kendisinde olmayınca tipini ne yapacağız evet. arkadaşlar ya? Al çöpe adımla sonra. Klavye bence okey. Klavye de ben Bir dakika almadım. klavye lan etmem. Klavye aşırı iyi abi. <gülüyor> şu tuşlardan dolay <gülüyor> Mesaj kutusuna basıyorsun şak geliyor. Leş <gülüyor> kutusuna basıyorsun şak geliyor. Bilmiyorum. Klavye okey ama bir gaming klavye değil. Değil. Şimdi sana soru soracağım. Evet, Önce size soracağım arkadaşlar. Bu dördü arasından... Bir tanesini alacak olsanız hangisini alırdınız? Sen bir tane büyük makyaj klavye diyeceksin. Bu dördü arasından evet. iki tane alman gereksin hangisini alırsın? Zorunda mıyım? <gülüyor> Zorundasın. Klavyeyi seçerim. İkinciyi de abi herhalde mouse pedi alırım. Mouse'suz sızla soynaca bilmiyorum. Ama. <gülüyor> ben de mouse ve klavyeyi seçerdim bu arada. Klavye evet. ne olursa olsun en azından tuşları basıyor bir sektirmesi bir şey yok yani. Ama dediğim gibi şunlar renkli olmasın 80 liraya alırdım aynısını. Mouse da en azından mouse ve işte ışıklı ışıklı falan filan başka da maalesef ki bu ekonomide tam bir gaming mouse alabileceğimiz için ışıklı evet. olması yine yeterli oldu. Mousepad üzgünüm benim için çok küçük kulakları diyeceğimi dedim zaten. Biraz daha konuşursam benim mahkemeye verecekler. O yüzden kulakla başka bir şey demiyorum. İnternetin en ucuz ürünlerini alacağımız serimiz devam edecek. Sonraki ürünlerimiz ne olsun bunu lütfen yorumlarda belirtin. Sizin isteğinize devam edelim. Eğer isterseniz Ahmet'le birlikte çekmeye devam ederiz. Ahmet radyasyon tedavisi gördükten sonra... Hay, hayatta kalabilirsem eğer... <gülüyor> On... <gülüyor> Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip, kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.